Merhaba arkadaşlar. Artık kış geldi. Ben de kışlık ürünleri tanıtmaya başlayacağım. Bu tanıtacağım ürünler size aslında hani dört mevsim kullanabileceğiniz ürünler. Fakat hani kışlık tanıtacağım için kışlık tek bir eldiven tanıtacağım. Daha sonra örnekleri birkaç tanesini şu tarafa koyacağım. Orada onlar da hani yazlık eldiven olarak alınabilecekler. işte yazlık pantolon olarak alınabilecekler ve kullanılabilecekler olacak. İlk önce ben monttan tanıtmaya başlayacağım. Mont e, Proseven 7150 4 mevsim kullanabileceğiniz bir montu hemen giyerek göstereyim. Bu biraz daha işte enduro, scooter, Commuter tarzı motorlarda e, kullanabileceğiniz 4 mevsim kullanabileceğiniz bir mont. E, Proseven 7150'si hani uygun fiyatlı. Niye e, şey e, işte fiyatını hemen söylemiyorsunuz? Arkadaşlar hani diyor bazı arkadaşlar. Benden hani diyorum ki e, Arkadaşlar hani açıklama kısmında e, paylaşıyorum bazen videonun altına yazıyorum bazen e, unutabiliyorum kusura bakmayın. E, hemen tanıtıma geçeyim. E, bu gerçekten iyi bir kumaşa sahip ve dört mevsim kullanabileceğiniz bir mont. Proseri 7150 dediğim gibi Fiyat ve performans olarak yani iyi bir mont almak istiyorsanız Proseri 7150 gerçekten bunu karşılayabilecek bir mont. Çünkü hani dört mevsim içindeki da çıktığında rahatlıkla yaza da uygun şekilde kullanılabiliyor. Yazın böyle hani çok sıcak havalarda bunun sağında solunda böyle şöyle fermuarları var. Bu fermuarlar açılıyor ve bu fermuarlar açıldığında rahatlıkla nefes alıyor. Bunun kollarına da yapmışlar. Arka hava çıkış kanalı gibi de yapmışlar. Arkasında da fermuarları var. Kolarında da fermuarları var. Yani bunu alıp 4 mevsim istediğiniz zaman, kışın, yazın her şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü hani içinde hem yağmur astarı var hem bir termal astar var. O yüzden de 4 mevsim böyle ferah ferah kullanabileceğiniz, üşümeden kullanabileceğiniz bir mont yapmışlar. Böyle 3 mevsim, 4 mevsim buna muadil olabilecek bir tane mont daha önereyim. Geçen gün bizim kanalımızda da sormuştu arkadaşlardan bir tanesi. O da Magna Mountain'dı. Magna da alınabilir. Magna da hem kumaşıyla hem işte e, şekilden şekile girebilmesiyle değil Gerçekten güzel bir mont. E, tekrar bu monta geçeyim. İlk önce şu kısımdaki fermuarlarını göstereyim. Bu, for, e, bu fermuarları çift taraflı yapmışlar. Hani buradan e, açıp e, kolunuzu şu şekilde de açıp rahatla sürebiliyorsunuz ama bu bir güvenlik açığı yarattığı için bunu kapatıp üstteki fermuarı aşağıya doğru ittiğinizde şuradan burada fileli bir dokusu var. Bu fileli doku size rahatlıkla hava almanızı sağlıyor. Tabii hani içindeki astarları çıkartıp yazın sürüş yapacak olan arkadaşlar bunu e, hani bunu aldıklarında ferah ferah kullanabilirler. Ama tabii ki astarları çıkart, e, çıkarttıktan sonra astarları çıkartıp arkadaşlar hani eve koymayın. E, çünkü hani e, şu zamanlarda mesela özellikle Biraz sıcak oluyor, biraz soğuk oluyor, biraz yağmurlu oluyor, sonra tekrar sıcak oluyor, tekrar soğuk oluyor. Akşamüstü 15 derecelere iniyor, 12 derecelere iniyor bazen. İstanbul için tabi söylüyorum, diğer hani işte güney illeri için durum farklıdır. O zaman hani üç mevsimlik bir mont alsanız bile hani kışın, kışı olmayan yerler için o bile size rahat rahat bir sürüş imkanı sağlayacaktır. Şimdi tekrar buna geçelim. Önde iki cep var. Kumaşı gerçekten dayanıklı bir kumaş. Bu bölümleri cep zannetmeyin. Ben hani ilk önce ben bunu ilk kez elime aldığımda bu bölümleri cep zannetmiştim. Hayır, şu bölümlerde şöyle e, havalandırma delikleri var. İsterseniz, yani ben bunları havalandırma deliği olarak tanıtıyorum ama buraya isterseniz uygun bir tane göğüs koruma kesip de koyabilirsiniz. Çünkü yeterince büyük zaten. Kocaman bir e, cep bu. Hangi göğüs koruma konulur derseniz, bunlardan kesip koyabileceğiniz şekilde yapılmış göğüs korumalar var. Ee, mesela Impact Tekin böyle formaları var. Onları koyabilirsiniz. Bunları kapattığınızda burası kesinlikle rüzgar almayacaktır. Ee, şu yanlarında da şu göğsünüzün biraz daha rahat ve kolay e, şey yap hani göğsünüz biraz daha geniştir veya işte e, daha irisinizdir, daha kilolusunuzdur. Şuralarında çıt çıtçıtları var. Bu çıt arkasında şöyle lastikli eee ne denir? Ee, çıtçıtlar, lastik bantlı çıtçıtlar yapmışlar. Bunları ikinci kademeye getirip bağladığınızda göğüs kısmını biraz daha sıkıştırabiliyorsunuz. Ayrıca belini sıkıştırmak için de e, şurada hani belin hemen altını sıkıştırmak için de şuralarına toka yapmışlar. Şimdi gelelim tekrar e, bu şu kısma. E, bu kısımda şu şekilde bir tane bant var. Tokalı bir bant yapmışlar. Kolunuzda göre sıkabilmeniz için yapılmış bu bant. Ayrıca şurasında bir tane daha kolunuza göre sıkma çıt var. Bu da iki kademeden yapılmış. O yüzden yani bu hem fiyat hem performans hem yaz kış kullanabileceğiniz bir mont. O yüzden yani bunu tanıtıyorum. Ceplerini açtığınızda ceplerin içinin yeterince gerçekten çok büyük olduğunu belirteyim. Hani ne kadar yağmur geçirir? Yani bu montların hepsi belirli düzeyden sonra yağmur tutma kapasitesini e, yitirir arkadaşlar. Diyelim işte çok hızlı, çok sağanak yağan bir yağmurda bu sizi bir 5 dakika 10 dakika hani ıslanmadan tutar sonra hafif hafif ıslanmaya başlar ama içinde yağmur katmanı olduğu için içinize geçmez. Bunu belirteyim, hani ona göre hani alacağınız şeylerin fiyat ve performans karşılığını ne kadar alabileceğinizi görün. Boynu tekrar şöyle cırt şekilde yapılmış, cırt kapattığınız zaman düşük olmayan, yüksek olan bir boyuna sahip olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki C onaylı korumaları var, hem omzuna hem dirseklerine yapmışlar. Sırtında da bir tane ince bir koruma var. Bu ince korumayı değiştirebilirsiniz ve daha iyi bir koruma alabilirsiniz. Onlar sadece yumuşak bir tane böyle soft bir koruma yapmışlar ve koymuşlar. Alt tarafına da şöyle bir tane cırt cırt yapmışlar. Ve yan tarafları bayağı açık, şuralarında da su geçirmez iki tane haznesi var. Onlar e, herhangi bir şekilde bir fermuar içermiyor, sadece bir hazne. Eğer arkanızda bir yolcu e, taşıyorsanız, o da ellerini soksun diye düşünülmüş bunlar. E, ve arkası da şu şekilde yapılmış. Hani şuralarından bantlarıyla beraber e, belinize ve işte göğüs kısmınıza tamamen oturtabiliyorsunuz. Eğer hani e, oldukça kiloluysanız, e, bence hani bu montu almak yerine rica, bumerang gibi veya işte Rika'nın diğer montları gibi biraz daha hani bel kısmı büyük biraz daha hani e, göbekli abiler için yapılmış hani benim gibi bende mesela bu göbek tarafında bu sıkıyor e, onlardan Rika bumerang gibi montlara e, yönelmenizi tavsiye ediyorum e, bunun hani daha farklı başka özellikleri var mı? evet içine açınca astarlarını zaten görüyorsunuz şöyle içini açayım hemen Şöyle içine açtığınız zaman astarlarını görüyorsunuz. File bir dokusu yok. Yağmur geçirmez bir dokusu var. Üst taraftan tekrar başlayan file bir dokusu var. O da göğüs kısmınıza gelen, yazın gelebilecek olan havayı sizin içinizde dolaştırmak ve arka taraftan çıkışını sağlamak için yapılmış. Bu yağmur ve termal katmanı görüyorsunuz. İsterseniz şuradan çıkartabiliyorsunuz. İçinde bir cebi var. Termal katmanın kendi içinde de bir tane cebi var. Rahatlıkla hani bunu çıkartıp, kullanıp e, ve işte tüm yaz, tüm kış, e, tüm bahar, tüm sonbaharda sürebilirsiniz. Şimdi kaska geçeyim. Kask, e, birkaç çeşit kask sunacağım. Hani sizin bütçenize göre siz kendiniz karar verin. Ben, yani benim önerim gerçekten hani fiber, trikompozit bir kask almak e, ve onunla hani bütün 5 e, yılınıza, 5 yıl... Kullanım süresi var biliyorsunuz kasların 5 yıldan sonra artık iç köpüğü ve kasların da dış kabu e, hani artık kendini e, yitiriyor işte e, ve kendini hani kullanılmaz bir hale geliyor o yüzden hani 5 yıllık ömür için alabileceğiniz showy Q vest kaslardan mesela showy Q alabilirsiniz ama hani bu giyime uyar mı hayır bu giyime uymaz ama siz hani tamamen e, sonuçta bütçe sizin ben sadece sunuyorum. Neotekler var, Shoei GT var. Shoei GT bu giyime uyabilir. Çünkü hani biraz daha Enduro Scooter ve Commuter giyimine uygun bir şeyler sunuyorum şu anda. E, bu kaslardan bazıları, hani biraz daha spor ve spor sürüşe uygun yattığınız zaman hava kanalları ona göre ayarlanmış olduğu için onlar e, spor sürüşte daha iyi hava alabiliyor ve bu yapmamasını sağlıyor. Biraz daha Enduro ve Scooter kullanıcılarına yönelik benim önerim mesela Next SX100. Neden? Çünkü polikarbon ve kauçuk destekli bir yapısı var dış kabuğunun. Onu hemen göstereyim. Daha önceden de zaten Next SX100'ü tanıtmıştım ben. kademeli açılan bir tane camı var. Ön burunluğu var, çene pedi var. Mikrometrik bir bağlantısı var. Boyun pedleri fena değildir. iyi oturur ve sarsılmayı engeller. Ee, rüzgarı aşağıya itebilen şekilde yapılmış böyle e, yan e, plastik eklentileri var. Ve bir güneş üzerine sahip. Güneş de şuradan inip kalkıyor, şuradan inip kalkıyor ve kademeli olarak kapanıyor. Ee, ön tarafında e, bir tane hava girişi var, üst tarafında hava girişi var. Bu da elle idare ediliyor bunlar. Arka tarafında, spoiler'ın hemen dilinde de bir tane hava çıkış kanalı var. Bunun gramajı 1525 gram yani birazcık ağır bir kask. Ece 2205 sınıfına sahip ve hani sürüşünüzde sizi destekleyebilecek iyi yapılmış kaslardan bir tanesi. Detaylarına gelince bu Next Next pardon. ENCOM alım. Intercom sistemiyle intercom sisteminle uyumlu olarak geliyor. Nasıl? Şurasında bir tane yuvası var. Enkom'lar buraya uyuyor ve buraya da oradan takıyorsunuz. İçeride kulaklık yerleri var. Oraya da kulaklığınızı takıyorsunuz ve sürüşe başlıyorsunuz. Konuşmaya da başlıyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. Bunun haricinde yani buna muadil olabilecek demeyeyim de bunu almak istemiyorum ben Next S200'ü almak istemiyorum derseniz tabii ki mesela benim önerdiğim ve uygun bulduğum hem de uygun fiyatlı bulduğum LS2 FF396, şu anda gösteremiyorum çünkü mağazada yok, FF323, FF397 gibi kasları alabilirsiniz. Onların da fiyatları, internette farklı farklı şekilde fiyatlar bulabilirsiniz daha doğrusu. O fiyatlara bakarak hani en uygun geleni alabilirsiniz. İlk kask buydu, önerilerimden bir tanesi buydu. Diğer kastları zaten hani paylaşmıştım sizlerle. Ee, Shoei GT Air'ın tanıtımını kanalımızda bulabilirsiniz zaten. Oradan e, bakıp onun detaylarından bakabilirsiniz. Ben linklerini ekleyeceğim zaten birçoğunun. Şimdi eldivenlere geçiyorum. Kaskı bırakıyorum. Şimdi kaslardan diğer bir tanesini tanıtayım. Eldivenlere geçiyorum dedim ama e, Shark Sparta'nı da tanıtayım da öyle geçeyim. Shark Sparta'nın mat siyah kaskı. Bence bu e, kasta hani iyi kaslardan bir tanesi. Ee, ve hani işte ön e, hava kanalı ile olsun, üst hava kanalı ile olsun, işte şuradan yandan açıldığında, e, şuradan tepeden açılabilir güneş vizörü olsun. olsun, e, gerçekten 4-4 dört dörtlük kaslardan bir tanesi. Dış kabuğu hakkında da hani detayları okuyabilirsiniz. E, bu 1565 gram yani bir önceki gösterdiğim kastan biraz daha pahalı kaslar, daha ağır kaslardan bir tanesi. Ve hani işte arkasında böyle şu hemen spoiler'ın hemen altında hava çıkış kanalları var, üst tarafında hava giriş kanalı var, ön tarafında hava giriş kanalı var. Kademeli açılıp kapanan bir tane camı var. Şöyle diyeyim bu double D bağlantılı bir kask. Yani daha güvenli kasklardan ve çenenizden çıkmasını engelleyecek şekilde yapılmış bir bağlantıya sahip. Kask boyun petleri gerçekten iyi yapılmış. E, kafanıza giydiğinizde de zaten bunu hissedersiniz e, ve hani e, rüzgar tünelinde gerçekten iyi sonuçlar veren bir kask. E, rüzgar, rüzgar tünelinden e, kolaylıkla geçen sarsıntıyı engelleyecek şekilde yapılmış kasklardan bir tanesi. E, i̇kinci önerim bu. Üçüncü önerim şu GT Air. E, Shoei neden e, daha az öneriyorsun dersen ses yaptığını söylediler arkadaşlar. O ses yaptığında hani bir iki kişi söyledi aslında. Yani tamamen sizin şeyiniz, sizin tercihiniz. Hani ben olsam hani o sese biraz katlanırım aslında Shoei GT tri kompozit dış yapısına güvenerek tri kompozit yapılı Shoei GT Air veya Shoei GT Air 2 gibi bir kask alırım. Ben o hani Shoei GT Air 2'yi ee, birinci kas, yani birinci alınması gereken kaslar yerine koyuyorum. İkincisini e, Nex Esik Yüzü e, koyuyorum. Biraz önce tanıttığımı. E, çünkü hani hem polikarbon hem de e, polikarbon dış yüzeyinin üstüne kauçuk şekilde yapılmış bir dış kabuğa sahip olduğu için. dayanıklılığı daha fazla olduğu için. Üçüncüyü de Shark Spartan'ı koyuyorum. E, terş dediğim gibi tamamen sizin. Şimdi eldiven tanıtımına geçelim. Eldiven içinde 3 tane önerim var, Tabii ki yani yüksek ve düşük fiyatlı olarak ayırdım bunları, mesela işte Revit'in bu eldivenleri ve yazlık-kışlık olarak paylaşacağım. Revit'in bu eldivenleri, Revit'in bu eldivenlerinin adı ne? Revit Fly 2. Revit Fly 2'leri daha önceden ben tanıtmıştım, siz de görmüşsünüzdür zaten delikli bir yapısı var, işte yumruk koruması var şurada körük mekanizmaları var, bu gaz hassasiyeti ve fren hassasiyeti için eklem yerlerinde korumaları var ve hani delikli yapısı olduğu için de yazın rahat ve ferah kullanılabilen aynı zamanda deri ve korumalı eldivenlerden bir tanesidir şöyle açtığınızda iç tarafını gördüğünüz gibi yine deri ve hani bilek koruması olan eldivenlerden bir tanesi iç tarafı da hava alabilir olduğu için Yazın, baharda da sizi ferah tutacak ve sürmenizi, sürüşünüzü daha iyi yapacak. Kazalarda sizi koruyacak şekilde yapılmış eldivenlerden bir tanesi. Revit'in Fly 2'si, yazlık önerilerinden bir tanesi. İkincisi Revit'in sent modelleri, Revit sent 3'tü diye hatırlıyorum. Üstünde herhangi bir şey yazmıyor da ben öyle hatırlıyorum. Ee, bu da hani gerçekten yeni nesil korumaları olan şöyle e, noktacıklı noktacıklı şekilde yapılmış yeni nesil korumaları olan eklem yeri korumaları olan bunlar e, da hani buraya bir çarpma olduğunda da e, buraya çarptığı e, çarptığınızda darbeyi emip e, onu yayan şekilde yapılmış korumalara sahip e, önceki gösterdiğimden daha iyi bir e, böyle bilek e, korumaları var. Bu bilek korumaları da gerçekten önemlidir. Çünkü ilk düştüğümüzde çarptığımız yer orasıdır. E, bileğin, e, şey, parmağının hemen yanında bir tane aynen darbeyi dağıtan korumalardan bir tane var. Tamamen bu yeni nesil ve yazlık olarak yapılmış eldivenlerden bir tanesi. Yüksek bileklidir. İyi şekilde koruyacaktır. Yaz ve bahar aylarında rahatlıkla sürülebilir. Şimdi gelelim kışlık eldivene. Kışlık eldivenler çok çeşitim var daha önceden de tanıtmıştım. Ayrıca bir tane hani eldiven videosu çekeceğim. Ondan önce bunları da tanıtayım dedim. Bu 330 liralık Vexo'nun sport eldiveni. Siyah bir eldivendir. Deri alışım, yani deri alaşım diyorum deridir. Ve hani alınabilecek en iyi eldivenlerden, en uygun fiyat performans sunan eldivenlerden bir tanesidir. Yine hani görüyorsunuz yumruk korumaları var. Eklem yeri korumaları var. Körük mekanizması var. Bütün eklemlerinizi e, aktif şekilde koruyabilecek şu şekilde yapılmış eklem korumaları var. Bunlar hani yumuşak korumalardır ama e, kaza anında elinizi iyi koruyacaktır. E, ve baş parmağında da bir tane koruma var. E, aynı zamanda yüksek bilekli. Ve e, bilek koruması da var. İç tarafı da gerçekten deri. Sadece üst tarafını şu şekilde kumaş yapmışlar. E, ve e, hani elastik bir yapıda yapmışlar ki Elinizde tam otursun. Bileğine de şöyle cırt cır yapmışlar. Hani bileğinizden de çıkmasın. Şimdi eldivenleri bitirdik. Eldiven önerilerinden sonra zaten pantolon önerilerine geçeceğim. Kışlık önerilerden bir tanesi. Pantolon önerisi içinde size bir tane sunacağım. Daha önceden sunduklarımız zaten biliyorsunuz. Yazlık olarak ben Tek90'ın Pirate, ılgazaya veya Madra modelini sunuyorum. Onlarda renk alternatifleri var. Onları da neden sunuyorum? hani Hem kalça koruması var hem işte Kevlar koruması var, hem disk koruması var. Hepsini hani olarak size, sizin işinize yarayacak, yıllarca kullanabileceğiniz şekilde ürünler sunmaya çalışıyorum. Proel Spider da bunlardan bir tanesi. Yani bunu yıllarca kullanırsınız, eskimez, kolay kolay hani yırtılmaz, kazalarda sizi çok iyi korur ve hani tabii bu hani bunu mont gibi yazlık olarak kullanmak isterseniz bayağı terletir. E, o yüzden de hani Tek90'ın Pilot Ilgaz Madra kodlarını öneriyorum. E, bu Prohel 2 Spider... Pro, Prohel Spider evet. Trazer. E, bunun siyahı var. Yani diğer renkleri var mı bilmiyorum. Zaten paylaştığım zaman girip görebilirsiniz. Linkinden görebilirsiniz. Şöyle hemen detaylarına geçeyim. Önce diz korumaları var. E, Dis korumaları hani yumuşak korumalardır. Ama e, çarptığında hafif biraz daha sertlik kazanır. Ve e, bunlar e, cereye onaylı korumalardır. E, kalça korumaları var şuralarında. Bunlar yumuşak korumaları arkadaşlar. Hani hani ben sertlik kazanır diyorum ama tabii o sertlik kazanması ve çok iyi koruyacağı anlamına gelmiyor. E, siz impactek korumalar alıp bunların içine koyabilirsiniz. Farklı kalça koruma veya diz koruma koyabilirsiniz. Daha fazla korunmak her zaman daha iyidir. Ön taraf yani şöyle çıt çıtları var. Böyle bir fermuar var, askıları var, askılarıyla beraber şu şekilde bir pantolon. Şurasında da hani belinde de körük mekanizması yapmışlar. Bu körük mekanizması da hani eğildiğiniz zaman veya işte biraz daha esnek veya işte öne doğru eğilmenizi kolaylaştıracak. Sizi oradan sıkıp gelmeyecek şekilde yapılmış. Paçalarında fermuar yapmışlar, geniş yapılmış bir pantolon. Astara dediğim gibi çıkabiliyor. Şurada bir tane fermuar var. Buradan çekiyorsunuz. Astara'ndan aşağıdan da çıkartıyorsunuz. Bunun da tanıtımı bu kadar arkadaşlar. Öneriler için bizim mağazamızda olan şeyleri gösterebiliyorum arkadaşlar. Hani mağazaların, şey mağazaların diyorum, ithalatçıların birçoğu bazen yani ürünlerin hepsini artık getirtemiyorlar. Biraz daha uzun sürelerde geliyor artık. O yüzden de hani elimizde olan şeyleri paylaşıyorum ben de. Bazıları işte sadece internet sitemizde var. O yüzden de diyorum ki hani gelmeden önce hani internet sitemizde olduğunu görüyorsunuz ama mağazamızda olmayabiliyor. Hani bütün stoğu hepsini mağazamızda tutamayabiliyoruz. O yüzden de hani gelmeden önce buraya var mı yok mu diye telefon açın, varsa gelin yoksa boşu boşuna gelmeyin, zamanınızı harcamayın. Zaten hani internet sitemizde olan şeyleri sipariş ettiğiniz için de ee, biz sipariş ettiğinizde biz 3 iş günü içinde size yolluyoruz ama cuma günü eğer e, diyelim sipariş verdiyseniz veya cumartesi akşamı sipariş verdiyseniz o gün iş günü olmuyor arkadaşlar ya da pazar günü bir iş günü olmuyor o yüzden de hani size cumartesi gecesi sipariş verirseniz mesela işte size çarşamba günü e, ulaştırabiliyoruz. Onu da aklınızda tutun arkadaşlar ben de hani buradan detayını söylemiş olayım. Şimdi botlara geçelim. Botlar da şöyle. Ben spor bot olarak bunları öneriyorum arkadaşlar. Hani fiyat performans almak isteyen arkadaşlar bunu alabilirler. E, bu neydi? Rockwell'in DNA'sıydı. Kısa botuydu ama tam bot da alabilirsiniz. Bunların uzunları da var. Ben linklerini yine e, açıklama kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. E, ne gibi özellikleri var? Tabii ki hani arkasında bir körük mekanizması var. Hem burun koruması hem vites koruması. Ee, burun koruması da gayet iyi. ve ee, bu botlar hakkında bir tane bir şey söyleyeyim. Ee, başta hani kendi numaranızı tam numaranızı alsanız da ilk hafta biraz sıkma yapar. Ondan sonra o sıkma düzelir. Ama hani e, düzel geldiğinizde hani aşırı sıkı ve ben bunu giyemeyeceğim diyorsanız biliyorsunuz hani 7 gün içinde bize geri gönderebiliyorsunuz. Anlaşmalı kargomuz var. Mağazamızdan onu öğrenebilirsiniz. Bunu geri gönderebiliyorsunuz ve ee, değişim isteyebiliyorsunuz İşte aynısıyla değişim isteyebiliyorsunuz sanırım Tekrar buna geçelim Önünde bir cırt cırtı var Bu cırt cırtı açtığınız zaman e, Burada körük mekanizmasını görüyorsunuz Şuradan göstereyim Şurada körük mekanizmasını gösteriyorsun, görüyorsunuz Şöyle cırt cırtı var Yan tarafında tekrar bir tane cırt cırtı yapmışlar Bu cırt cırt da şuradan Yandan açılıyor Şöyle Ve burada da fermuarını görüyorsunuz Fermuar da var şurada bu fermo vardı da kapattığınız zaman, çırtçırt da kapattığınız zaman ayağınızı gerçekten iyi koruyor çünkü hem topuk koruması var, hem bilek koruması var. Şuraya yapmışlar bileğinizin çarpması, işte motorunu kazadan sonra motorun altında kalmasına karşın bilek koruması da yapmışlar çünkü bilek kolay kırılıyor biliyorsunuz. Ee, i̇ç tarafında ki doku sizin ayağınızı, ayağınız terlediği zaman o teri emmek ve size hissettirmemek üzere yapılmış. E, ve bunlar kaydırmaz tabandı. E, onu da e, söyleyeyim. E, bunların hakkında verebileceğim bilgi bu kadar. E, tabii ki hani farklı farklı örnekler var. Ben birkaç tane örnek paylaşacağım. Onlardan bir tanesi de şu. Bunlar da TCX'in tekleri AirTek'leri. tekler Air biraz daha uzun e, bottur. E, biraz daha hani... E, ne diyeyim, Goretex özelliği vardır ve e, yani vites koruması vardır, burun koruması vardır topuk koruması, bilek koruması vardır. İyi e, ter emer, teri sizi hissettirmez. Yine bunlar şöyle cırt çırtıyor e, ve fermuarlı olarak yapılmıştır şuraları e, ve hani körük mekanizmaları vardır. Sizin hani e, motorda oturuş şeklinize göre şurası eğilebilir ve e, düzelebilir. E, arkasında da küçük bir Körükme kazması var e, ve e, tabanı da gerçekten iyi. Bu Bunlar da alınabilir. E, bir örnek daha göstereceğim. O gösterdiklerim hep spor örneklerdi. E, bu hani demin paylaştığım şeyler ise Endro Scooter veya Commuter'lara olabilecek veya o tip motorlara olabilecek şeylerdi. O yüzden de hani e, onlara uygun bir tane de bot paylaşayım dedim. Onlardan bir tanesi de bu. Ee, Rockwell'in Cafe Impact Tech siyah butu. Yani bunda da aynı özellikler geçerli. Kışın tamamen ayağınızı koruyabilecek şekilde yapılmış. Cırt bağlı olduğuna bakmayın. Bağı bir kere bağlarsınız. Şuradan cırt cırtlı, e, açarsınız ve kapattığınızda e, rahatlıkla giyip hani devamlı bağlayıp sökmek zorunda kalmayabilirsiniz. Ee, ve hani bunda da işte dediğim gibi bilek koruması var, topuk koruması var, ee, altı gerçekten iyi bir taban. Aynı ter çekme özelliği bunda da var. Ee, ve hani bunlar da gerçekten uygun fiyata, bunlar da alınabilir, kullanılabilir. Verdiğim örnekler e, içinde arkadaşlar hani e, birçok arkadaşa yarayabilecek e, hani Enduro'su olan, e, Scooter'ı olan, işte Yamaha'sı olan, Honda'sı olan... Bajaj'ı olan, Mondial'i olan bütün arkadaşları yarayabilecek ürünler paylaşmaya çalıştım. Uygun fiyatlı ürünler ve performans fiyat karşılığında alabileceğiniz ürünler paylaşmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur ve umarım beğenirsiniz. Ben hem daha fazla ürün paylaşacağım tabii ki arka arkaya. Bir sürü video çekiyorum. Ben haftalık video çekiyorum. Bazen hani sizlere yetişemiyorum. O yüzden hani gerçekten kusura bakmayın. İyi ki varsınız. Hepinize iyi sürüşler.